Evet arkadaşlar üzümün suyunu çıkarıyoruz. Ateşte kaynatmak üzere koyuyoruz. Ve e, karıştırıyoruz. En son olarak da pekmez olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bu videoda pekmez nasıl yapılırdan bahsedeceğim. 3 aşamada gerçekleşiyor. İlk olarak pekmezlik üzümler ayarlanır ve bu üzümlerin e, suyu çıkarılır. E, çıkarılan e, su böyle ezilerek çıkarılır. Genelde üstüne çıkarak eziyorlar. E, üzüm çıkarma nasıl yapılır? Üzümün suyu çıkarma nasıl yapılır? Onu izleyelim biraz. Sonra bu çıkan e, üzüm sularına ateşi koyacağız ve kaynatacağız. Kaynama süresi değişiyor. E, tam kaynamaya başladığı e, sırada e, pekmez toprağı denilen ak e, topraktan ilave ediyoruz. Bu toprak %70 oranında kalsiyum içerir. E, bu toprakla birlikte üzüm suyunu ka kaynaması için ocakta karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra e, kaynaması için bekliyoruz. E, bu süre değişkenlik gösterebilir. Böyle tam e, karışması için de e, kazanımızda karıştırabiliriz. Bu olay. E, pe, e, kötü e, içindeki mikropları öldürmek amacıyla yapılıyor. E, o, pekmezimiz e, kaynamaya başlamak üzere e, yine e, üzüm suyu ilave ediyoruz. Bu, bu, bu kazanın %60, %70'lik kısmını üzüm suyuyla doldurmamız gerekiyor. Bir kazana bir e, bakır, ak toprak e, gerekiyor. E, gerektiğini söylediler. Yani önceden hep böyle kullanıyormuş büyüklerimiz. Biz de böyle kullanmaya devam ediyoruz. E, taşmaya yaklaştığı zaman da e, üstünü e, taşmasın diye bastırıyoruz herhangi bir şeyle çalıyla odunla e, bundan sonra e, taşmasını engelliyoruz bunu bu, bunu yaptıktan sonra zaten e, belli bir kıvamdan sonra e, taşmıyor eee Belli bir süre kaynadıktan sonra e, bu kazanı yere indirip e, üstüne bir iki bakır e, üzüm suyu, tekrar üzüm suyu katılıyor. Sonra bu dinlenmesi için e, bırakılıyor. Yaklaşık 20-24 saat e, dinlendirildikten sonra kıvam alması için tekrar kaynatılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi pekmez rengini almaya başladı. Baş, başlarda böyle su gibiydi. Şimdi kan kırmızı rengini almaya başladı. Pekmez çok güzel oldu arkadaşlar. Sonra bu yaklaşık kıvam alması 5-6 saat sürüyor. bu süre boyunca ateşle desteklememiz gerekiyor ve üstte biriken bu posa değil de köpükleri üstte biriken köpükleri bu elek tarzı aletle toparlıyoruz. Yani bu, bunu alırsak pekmezimiz daha güzel tatlanıyor. Ee, pekmezimiz olmak üzere arkadaşlar. Ee, sonra kaynama işlemi bittikten sonra e, bu pekmezleri bir e, kaba ya da kaplara boşaltıp dinlendireceğiz. E, soğuduktan sonra e, yeme kıv yemelik kıvama gelecek. Şimdi bakıra bakır için almaya başlıyoruz. Bakın ne güzel görünüyor pekmez. E, bundan sonra işte bu bakırları alıp e, koyup dinlendirdikten sonra. Tam yemelik kıvama geliyor. Toplam bir bu bu kazandan 3 bakırlık bir pekmez çıktı. Bundan sonra yiyeceğiz bu pekmezleri. Başka nasıl yapılır videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.